bir makam Gebze Belediye. Sayın Başkanımızla birlikteyiz. Gebze sadece sanayi kenti değil. Bilim, teknoloji, turizm, kültür, sanat merkezi ve Gebze önemli. Toplumdaki nabzı ölçtüğümüzde hep sanayinin başkenti Gebze diye cümleye başlanıyordu. Bütün toplantılarda ancak bu doğrusu bu beni rahatsız ediyordu. Sanayinin başkenti söylemekle aynı zamanda şunu ifade etmiş oluyorlardı sanki üstü kapalı olarak. Burada hava kirliliği var, burada sorunlar var, burada keşmekeşlik var, burada yaşam alanının sıkıntısı var gibi bir toplam ifade tarzı doğuyordu çıkıyordu. Açıkçası benim buna itirazım vardı. Bu kent sadece sanayi ile anılmamalı, sanayi ile sadece takdim edilemez. Çünkü bu kentin barındırdığı, bünyesinde barındırdığı tarih var, turizm var, kültür potansiyelleri var. Dolayısıyla biz önce e, billboardlarda, afişlerimizde kullanırken, tarih ve turizm kenti gerdize dedik. Hiç sanayi cümlesini kullanmadık. Bir defa insanlara, arkadaş burada tarih ve turizm de var vurgusunu yapmaya başladık ve ayrıca bu vurguyu sürdürdük. Daha sonra, evet, Sanayinin başkenti ama sanayinin başkentinin öneminden daha ileriye geçen bilişim sektörü de burada odaklandı. Bugün bilişim vadisi, Geride Teknik Üniversitesi, TÜBİTAK, TÜSİDE gibi kurumlar dolayısıyla burada bilişimin de aynı zamanda üssü haline geldi ki ulusal ve uluslararası düzeydeki stratejik önemi itibariyle bilişim katma değeri sanayinin hemen hemen önüne geçer hale geldi. O zaman bize dedik ki, bilişim ve sanayide öncü. Ülkenin bugün Gebze, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, milli hasılasının %16,5'unu üretiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ihracatının %22'si üretiyor. Bu çok büyük bir potansiyel ve çok güçlü bir e, katma değer yapısı demektir. Evet bunlar var ama aynı zamanda Gebze bulunduğu stratejik, konum itibariyle ülkenin Doğudan Batı'ya bağlanan tüm ulaşım akslarının E5, e Tem, Demir Yolu, Hava Yolu Yakınlığı ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi güçlü ulaşım ağları buradan geçiyor. Dolayısıyla ülkenin tüm aort damarları, atar damarları bu bölgeden geçiyor. Böyle bir stratejik alanda sadece ve sadece sanayi ile anılmak bu gevzeye bir hakaret gibi geliyor. Biz tarih, turizm, kültür potansiyelini de döne çıkarmak için bilişim ve sanayi de öncü. Ama tarih ve turizm kenti vurgumuzu devam ettiriyoruz. Temel gerçek buradan çıkmış oldu. Biz bunun altını doldurmaya gayret ediyoruz. Şu anda tüm çabamız ve gayretimiz tarih, kültür ve turizmle alakalı potansiyellerinin Açığa çıkması, güçlü bir şekilde kabul edilmesi ve tanıtılması konusunda projeler geliştiriyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Ee, Hünkar Çayırı projesiyle yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? İşte sarnıç e, projesini hayata geçirerek, e, Eskihisar Kalesi'nin e, hem içinin hem çevre düzenlemesinin projesini hayata geçirerek, Eskihisar'ın e, sokak sağlıklaştırma projelerini hayata geçirerek e, veya e, Millet Bahçesi projesini hayata geçirerek, Balıkayalar'ın e, kurtarılmasına dönük e, projeleri hayata geçirecek bu ve buna benzer bütün e, tarih ve kültür içerikli alanlarımızı topluma mal ederek bu farkındalığı artırmış olacağız ve böylelikle de Gebze'nin sadece sanayiyle anılan bir şehir değil bilişim ve sanayide öncü ama tarih ve turizm kenti özelliğini de herkese kabul ettireceğiz ve bir destinasyon, turizm destinasyon bölgesi olduğunu da mutlaka ilgili tur firmalarına kabul ettireceğiz ve Bu konuda da önümüzdeki süreçte pandemi nedeniyle şu anda kısmen ertelenmiş ama Kocaeli'nin turizm destinasyon noktalarına dönük çalışmalarda, çalıştaylarda ikinci ayağını Gebze'de yapmış olacağız. Birinci ayağı Kocaeli'de yapıldı. ikinci ayağını Gebze'de toplantılarını gerçekleştireceğiz. Orada da Buranın önemini, Kocaeli içerisindeki önemli bir kere daha vurgulamış olacağız. E, Tursapla yapılacak olan bu çalışmalarla da bu e, önem aşağı çıkmış olacaktır diye düşünüyoruz. Bu anlamda emeği geçen, gönlünü ortaya koyan ve çaba gösteren herkese teşekkür ediyoruz. Kent adına, Kocaeli adına, ülkemiz adına, e, tarihimiz adına ben katlet e, mesabesinde Hizmet olan herkese şükranla iade ediyorum. Kocaeli'nin en önemli ilçesi, tarih, kültür, bilim, teknoloji merkezi, sanat merkezi, turizmin gelecekte cazibe merkezi Gebze belgeseliyle baş başa bırakıyoruz. Gebze'deyiz. Bilim, teknoloji, sanayi, tarih, kültür ve turizm merkezi Gebze'deyiz. Padişah Sultan Mehmed'in 1481 yılında Üsküdar'a sancak dikip doğuya sefer yapacağını ilan etmesi üzerine, Hünkar Çayırı'nda otağını kurduğu ve hayata gözlerini yumduğu yerdir. Gebze, doğal güzellikler manzumesidir. Camileri, külliyeleri, kervansarayları, türbeleri yanında, Ballıkayalar Tabiat Parkı'nın sahip olduğu güzellikler, tarihi ve mistik kokusuyla Eski İsar Köyü ve Kalesi, Osman Hamdi Bey evi ve müzesi de birçok ziyaretçiyi buraya çekmektedir. Müzik Tarihte üstlendiği kimliğini ticaret ve sanayide de başarıyla devam ettirmektedir. Sahip olduğu iş kollarının çeşitliliği ve üretim gücüyle ekonominin kalbi burada atmaktadır. Her geçen gün nüfusu artan Gebze ilçesi, TÜBİTAK, Organize Sanayi Bölgesi, Teknopark, Bilişim üssü ve üniversite gibi birçok ulusal ve uluslararası firma, kurum ve kuruluşun merkezi durumuna gelmiştir. ...kentli olmak, kente ait olmak, her şeyden önce aidiyeti geliştirmekle alakalı. Bu kitabın amacını, içerisini incelediğimizde şunu görüyoruz ki... ...gençlerimize, çocuklarımıza geleceğe dönük bu kente aidiyeti geliştirmek konusunda bir rehberlik sunmuş oluyor. Genç çocuklarımız bu kitabın içerisinde aldıkları bilgilerle bu kentin coğrafyasında neler olmuş neler yaşanmış ve hangi kültürel birikimi, tarihi birikimi barında barındırıyor. Burada Kartacalı Hanıbalı Mezarı, burada Çoban Mustafa Paşa, Malkoçoğlu Türbesi, Gümkâr Çayırı, daha Gebsi özelinde meseleye baktığımızda da birçok balık kayalar gibi eserleri burada görüyoruz. Bunların hepsi birer turizm destinasyonu olma hakkını elde edecek nitelikte ve özellikle alanlar. Dolayısıyla biz daha önce Gebze deyince akla sanayinin başkenti sloganı kullanılırdı. Biz seçimlerden sonra dedik ki hayır, sanayinin başkenti olmak sadece Gebze'ye bir sınır koymaktır. Halbuki Gebze aynı zamanda tarih ve turizm potansiyeli de içeren bir ilçemiz. Dolayısıyla biz bu tanımlama cümlesini Bilişim ve teknolojide öncü tarih ve kültür kenti Gebze olarak değiştirdik. Bunun anlamı şu, Gebze her ne kadar sanayide, bilişimde, teknolojide öncü ülkenin lokomotif gücü olsa dahi ama aynı zamanda da biraz önce ifade ettiğim gibi kendi barındırdığı tarihi ve kültürel değerlerle de bir potansiyel sunuyor turizme, kültüre, tarihe. Dolayısıyla biz bu eserleri Osman Hamdi Bey gibi, Eskisar Kalesi gibi bölgedeki bütün tarihi ve kültürel değerleri gün yüzüne çıkarıp onları sadece uzaktan bakılan birer eser değil, yaşanan, fotoğraf çektirilen ve içerisinde kendisini tanımlamaya imkan sunan bir kullanım biçimiyle Onları gençlerimizle, geleceğimizle buluşturacağız ve bu anlamda da şu anda projelerimiz hayata geçmeye başladı. Örneğin, tarihi su sarnıcı projemiz ihalesi yapıldı, çalışmaları devam ediyor. İşte e, değirmen e, projemiz tamamlandı, onu ta, e, yine gençlerimize sunacağız. Kalemizin çevresini düzenlemesini yaparak, kale etrafındaki e, kazı iş çalışmalarını yaparak, ...gün yüzüne çıkarmış olacak. Bu Hünkar Çayırı'nda... ...bir dijital müze... ...çalışmasıyla da... ...orada Fatih'in otağını... ...Fatih'in manevi şahsesine yakışır bir şekilde... ...tarih koridoru, tarih müzesi... ...ve kültür koridoru başlıklarında... gençlerimizde, de kocaeliyle Kocaeli ile... ...Ulusal ve Uluslararası düzeyde... ...bir turizm destinasyonu haline... ...getireceğiz inşallah... Bu çerçevede bütün meseleleri masaya yatırmış durumdayız inşallah. Önümüzdeki yıllarda Gebze sanayinin başkenti olmanın yanında tarih ve turizm kenti Gebze kimliğini de hak ettiği yere oturtacaktır. Ve ondan sonra artık sadece sanayinin keşme keştiği ve tamamen kirliliğiyle anılan bir Gebze değil, tarihiyle, turizmiyle, kültürüyle anılan bir Gebze karşımızda olacak diyorum. Ben bu çalışmalarda emeği geçen, bu kaygıları ortaya koyarak bu çalışmayı yapan ve bunları okuyan gençlerimize kolaylıklar diyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıllarda inşallah bu çalışmaları değerli araştırmacılarla, yazarlarla, kültür insanlarıyla, edebiyat insanlarıyla daha da zenginleştirerek devam ettireceğimizi buradan Müjdelemek istiyorum ve herkese saygıyla selamlıyorum. Bir şehir var denizin kucakladığı, Marmara Denizi'nin doğusunda yer alan, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan, dağları, yaylaları, gölleri, sahilleri ve kent merkeziyle güne merhaba diyebileceğiniz, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla gece gündüz hareketli, sıcak ve huzur veren bir şehir. Anadolu'nun tüm renklerini kuşağı gibi bağrında taşıyan bir şehir. Kocaeli. 3.623 kilometre kare yüz ölçümüne ve birbirinden güzel 12 ilçeye sahip coğrafyada 2 milyona yaklaşan nüfusuyla bilim, teknoloji, sanayi, ticaret, tarih Kültür, turizm, spor ve sanatta marka olan bir şehir, Kocaeli. Gebze'de yaşayan gençlerimiz, buraya aidiyet duygusunu geliştirmek için mutlaka her yöreyle Gebze'yi tanımak için gayret ve çaba göstermeliler. Yani ben nerede yaşıyorum, burada ne var? hangi potansiyelleri içeriyor? Tarihi, kültür, turizm olarak evde ne potansiyeller içeriyor? Bunları mutlaka araştırmalı, kendini bu kente ait olduğunu, aidiyetinin buraya katması gerektiğini mutlaka bilmeli ve bu noktalarda kendini geliştirmeli diye düşünüyorum. Keşfedilmeyi bekleyen marka kent Kocaeli'nin İzmit Saat Kulesi ve Şelalesini, Kasrı Hümayunu, Arkeoloji ve Etnografya Müzesini Saka Parkı'nı, Mevlevi Evini, Gebze'de Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi'ni, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'ni, Eski İsar Kalesi'ni, Kartepe Kayak Merkezi'ni görmeden İzmit Körfezi sahillerini, Yuvacık Barajı ve çevresindeki doğal güzelliklerini, Beş Kayalar Tabiat Parkı'nı, Ballıkayalar Vadisi'ni, Kandıra'nın doğal plajlarını, trekking parkurlarını gezmeden Kandıra yoğurdunu ve peynirini, derince de çene suyunu, İzmit pişmaniyesi, yarımca kirazını tatmadan, hereke ipek halısını, kara mürsel sepetini almadan dönmeyin. Unutmayalım ki bu güzel şehri sevmek tanımakla başlar.